Avrupa Birliği benim için bir fırsat oldu. Zaten onların yardımı olmasa burası ayakta durmazdı. Avrupa Birliği'nin teknoloji transferini hızlandırma fonundan yatırım ve destek aldım. Avrupa Birliği'nden aldığımız destekle kanun danışma merkezimizin sürekliliğini sağladık. Bu destek o kadar önemliydi ki 15 yılda kat edeceğim yolu 5 yıl içinde kat etmemi sağladı. Ben öğretmen olacağım diye okusadım. Biraz hayallerimi gerçekleştirdim buranın sayesinde. Kadınlar da getirdim buraya. Kadınlar da eğitim görüntü. Yaklaşık binden fazla kadınla danışma merkezimiz aracılığı dayanışma kurduk. Pandemi döneminde de biz bu dayanışmayı sürdürebildik. Bugün bir işletme sahibiysem bu benim çabamın yanı sıra alabildiğim destek sayesinde. Ben de çok geliştim, ben de çok değişiklik oldu. Ben birisi oldum, gurur duyuyorum gerçekten.